Değerli dostlar, merhabalar, sevgiler, selamlar. neden mi? MyLife TV Türkiye stüdyolarından bugün niye mi konuşuyoruz, niye konuşmayalım ki? Birçok insan düşünceli, üzgün, öfkeli, kızgın, sinirli, stresli. Bütün bunların nedeni men yanlış olan bilişsel çarpıtmalarımız ve arızalı düşüncelerimiz yüzünden. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Profesyonel bir yardım alıp check-up'tan geçip bireysel duygu ve düşüncelerinizin ve davranışlarınızın anormal olanlarını tespit ettirmeniz gerekiyor. Kısaca davranışlarımız güzel olursa duygularımız güzel olur. Duygularımız güzel olursa düşüncelerimiz güzel olur. Hoşça kalın, dostça kalın.